Arkadaşlar, de e, eskiden otopark çok küçüktü, şimdi bayağı geniş bir alana otopark kurulmuş ve ringlerle şehir merkezine, antik kente gidiyorsun. Birazdan bineceğiz ve şehir merkezine ineceğiz. Hadi gelin. <gülüyor> 24 liraya bindik buraya ve bizi şehir merkezine götürecek birbirine bağlı diyeceğim ama yok önden diğer tren gidiyor bizimkisi dolduktan sonra gidecek arkadaşlar hava sıcaklığı şu an 34 derece Ring'te e, gidiyor olmamız çok iyi oldu çünkü gerçekten yürüyemezsin ve yeni kurulan otopark alanı biraz uzakta açıkçası. Sanırım buradan 1 kilometre falan indikten sonra Link'le Sidi Antik Kent'ine varmış olacağız. Zaten Minnoş bir çarşısı var, size hemen oraya göstereceğim ve sonrasında da deniz bulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz iniyoruz hemen arkasından yeni tur yukarıya çıkmak için hazır bekliyor. <gülüyor> hemen solda görmüş olduğunuz yer Sida antik kentiydi bu arada yol boyunca Side çekmeye çalıştım. Şu anda da arkamda görüyorsunuz fakat öyle sıcağında anda olduğum için şu an oraya girmeyi planlamıyorum. E, muhteşem bir antik kentir ve çok güzel sanat eserleri vardır. Burada tiyatro da var. Ee, şimdi biz çarşıya doğru ilerleyelim ve gerçekten kendimize güzel bir yerde bir deniz bulalım. Gerçi Sidenin denizi sığ ve güzeldir ve her yeri güzeldir. Çoğu halk plajını tercih eder ama ben şehir merkezindeki çarşıyı gezdikten sonra önündeki restoran, kafe ya da otellerin plajlarını daha çok seviyorum. Yani öğle saatine denk geldiğimiz için çarşı boş arkadaşlar. Ben de rahat rahat sohbet edip sizinle çekim yapabiliyorum. Bayıldım yalnız dükkanların mimarisine. Gerçekten çok hoş. Ahşap bir katlı ya da iki katlı. Kuru patates ve pilav varmış. Biz de geliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Karnım acıktı yahu. <gülüyor> harika gördüğünüz üzere antik kent mağazaların altında boydan boya size de devam ediyor. Bu bir veri mağazası. Eşşar vesaire de satıyor. Ve aşağısı komple bir şehir. nostaljik bir çarşısı vardır. Ahşap böyle bir katlı, iki katlı evlerin altında minnoş minnoş dükkanlar vardır. Ve hemen dikkatimizi çeken şey tabii ki birebir çantalar, reşili beze ve gümüş ve ayakkabılar oluyor. Şu an gerçekten çok sıcak arkadaşlar ama şöyle görün istiyorum. Deri burada çok e, ön plandadır, özellikle turistler için. Gördüğünüz üzere şuradan baktığımızda direkt çarşıyı ve bitiş noktasını görüyoruz denize doğru açılan bir çarşısı, çarşısı var. Ooo lokumlara gel. Yeme de yanında yat şeklinde, gerçi sıcakta yenmez ama turistler gene seviyorlar. Şık bir dükkanmış burası. Şu gördükleriniz arkadaşlar meyvaların konu şekli. Bu arada buranın altı da harika. Bakar mısınız? Antik Kent. Side de boydan boya devam ediyor. Mağazaların içinde de dahil olmak üzere. Sid'in çarşısı arkadaşlar önceden çok ekonomikti. Yani geldiğim zaman ben de kendime bir terlik alırdım, bir gümüş kolye alırdım vesaire. Fakat doların yükselmesiyle birlikte gümüşçülere bir iki tane gümüş beğenip sorduğumda devasal fiyatlar çıktı. E zaten deri ve kilim için hiçbir şey diyemiyorum. Turistlerin ilgisini çeken bir şey deri ve kilim. Onların da fiyatlarının da maşallahı var. Biz burada alışveriş yapamayacağız. Zaten alışveriş yapmak değil amaç. Size burayı da dükkanları göstermek. Hemen denize doğru ilerleyelim. gördüğünüz üzere içerisinde yollarda yürürken kral yolundan ayrıldık bu arada yan yan sokağa girdim değişik değişik şeyler var burada bir restoran var balık 230 lira çıkın siniş kebap 230 biraz turistik fiyatlar olmuş her şey turistik olmuş şöyle menüyü çekeyim Hello. <gülüyor> merhaba merhaba <gülüyor> Vay, İçeceğiz de, biraz şırları çekim de. <gülüyor> Fiyatların maşallah var da bu. <gülüyor> Çok tatlı bir dükkan gene burası. Şeker dükkanı. Lokum <gülüyor> dükkanı. <gülüyor> ay ay turistler çok seviyorlar arka turistler çok seviyor değil mi biz sıkıldık artık sevmiyorlar bayılıyorlar bir de benim annem seviyor şeker hastası çünkü <gülüyor> ona, ikram edelim. aman aman şimdi sıcakta şekerle uğraşmayalım teşekkürler <gülüyor> Tam karar veremedim nerede yemek yasam diye çünkü biz dört kişiyiz ben size YouTube'u çekiyorum yalnızmışım gibi düşünmeyin Şimdi bir kişinin menüdeki gördüğüm kadarıyla fiyatı TL olarak 240-230 balık ya da et yemeği tercih edecek olursak hani ama böyle ıvır zıvır mezelerle takılacak olursan da gene binin üstüne çıkıyorsun. Sede de önceden çok daha ekonomik bir tatil yapılırdı. Yani küçücük yer bile pahalanmış menü olarak. Deniz mis gibi arkadaşlar ve kum. Buranın bu denizin özelliği gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun hiçbir şekilde derinleşmiyor. Burası özel mi, size mi bağlı? Belediyeye. Belediyeye. Hafir yani. 10 hmm. TL. 10 TL mi? bir 10 değil mi şemsiye olmuş şezlong öyle mi a göre ucuz o zaman şey, tane başlayalım tane var orada yemek var mı var. menünüzü görebilir miyim Hadi. bu arada fiyatları da bakıyorum tabii <gülüyor> kolay gelsin. Şuna arkadaşlar hem denize girmek istiyorum. Belediyenin yeriymiş. 10 lira çok güzel. Ama harici de yakınında böyle bir restoran buldum. Menüyü de incelemek istedim. Aç mı kalacağım acaba yani? Çok ilginç oldu bu. Menüyü gördünüz mü? Yani hızlı geçirdim gerçi ama şöyle e, yani eğer et yemek istiyorsanız 300 lira 200 lira 250 lira. Eseceğim barında et yemem, tost yerim, ne bileyim bir denize girerim çıkarım falan diyorsanız da tost yapıyorlar. Yoksa tostu 150-200'den vermem lazım o zaman bodrum gibi oluruz diyor. Haklı. Sidenin başka bir bölümünü bulmam lazım çünkü ben kendimden de biliyorum, alemden de biliyorum biz bu saatlerde et vesaire yemiyoruz arkadaşlar. Biz direkt şey yapıyoruz, denize giriyoruz, çıkıyoruz, toz vesaire yiyoruz. Zaten buradan da devam etmeyi planlıyorum, e, Alanya'ya doğru geri döneceğiz. Ama Alanya'ya giderken titreyen gölüm var. Ben hiç gitmedim. Titremiyormuştu aslında. Annem öyle söyledi ama orayı da görelim istiyorum hep beraber gelmişken. Ben de göreyim sizinle birlikte. Umarım videoyu seviyorsunuzdur. Eğer seviyorsanız zil butonunu açmayı, bana güzel yorumlar bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Her şey sizin için ve tabii bu arada da ben de geziyorum sizinle birlikte. Bu sağ tarafta gördüğünüz komple yer Siden'in limanı arkadaşlar ve tekne turları ile eğer istiyorsanız belli bir saatten belli bir saate kadar koyları vesaireleri gezebiliyorsunuz. 5 euroya. Acaba ne yapıyorlar? Bir saatin gezdiriyorlar. Sevgili Atatürk'ümüz burada. Şu an Siden'in meydanındayız ve her yerde olduğu gibi onun da heykeli burada. Orada Bu çarşıyı da görüyorsunuz direkt. Şimdi burada iki türlü anladığım kadarıyla gezi var. Bir tanesi 5 Euro'ya, 5 Euro'luk gezi bir saatlik bir gezi mi? 30 eurolukta da Yunuslar mı var? Evet, sabah 11.30'da başlıyor, 3.30'a kadar devam ediyor. Bunlar 20 Euro, eğer Yunuslarla birlikte yüzeceksen orası ayrı bir yer, 30 Euro'dan. Alanya ile hemen hemen tekne turları da aynı. Yani ben de ilginç bir şekilde her şeyi şey yaptım ama yani 30 euro, 20 euro, Ay bilmiyorum ya. Eskiden 50 liraya, 100 liraya giderdik. Her şey euro, dolar. Şimdi restoran sahipleriyle konuşuyorum. Yani bizde fiyatlar uygun TL diyor. Bakıyorsun tavuk şişe ete bonfileye 250-300. Yani çok kötü ya, gerçekten çok kötü. Sadece gezeceğim galiba. Bir yerden su alacağım ve deniz bulacağım Belediye'ye ait yer. Thank <laughs> you. Arkadaşlar tam dönüyordum, ayrılıyordum yani sizden. Burada corner diye bir yer keşfettik. E, tavuk döner de var, et döner de var ve uygun fiyatları 50-60 diye gidiyor. Burada karnımızı doyurup denize gireceğiz. Burası vızır vızır iş yapıyor. Diğer restoranlar sinek ağlıyor. Akşam saati onlar ne olur bilmiyorum ama en azından burası sirkülasyondan kazanıyor ve devamlı devir daim var. Devamlı müşteri yiyor, çıkıyor, yiyor, gidiyor. Çıkıyor, yiyor, gidiyor. Diğer yerler boş. Akşamda oluyor, sonunu onu bilemez. ama orada oturan da böyle hemen kalkmazlar evet, hesap geldi Arkadaşlar 375 lira ve dördümüzün karnında full doydu ama göstereyim size şöyle neler yemişiz et döner yemişiz bir iki üç tane tavuk döner yemişiz bir tane Kola, su, dondurma derken 375'e karnımızı doyurduk burada sitede. Şimdi denize gidebiliriz. Gördünüz değil mi? İstis 1500-2000'lik de olabilirdik ama 375'e 4 kişilik ailemle karnımızı doyurduk. Şimdi hatta denize devam edebileceğiz. denizdeyiz <gülüyor> özel bir yere gitmedik dediğim gibi narikideyiz belediyenin yeri dört kişi girdik 40 lira verdik burada bir saat takılacağız sonra titreyen göle devam edeceğiz arkadaşlar Sidenin böyle bir denizi vardır işte gidersin gidersin gidersin bir türlü derinleşmez ama çok temiz çok berrak ve balıkları görebiliyorsunuz içeriye şöyle bir baktığınızda <gülüyor> Burası old Walt'son restoranmış. Altını çekebilirsiniz dediler. Altında ne var bakalım. Biliyorsunuz Side. Komple alt şehir olarak antik kent ve birçok mağazayı yıkmışlar. Halen daha da çalışmalar devam ediyor. Burada yüzyılların sanat eserleri var arkadaşlar. Bu şekilde de yukarıya baktığınızda mesela burası bir otelin yeri yani çekebilirsiniz dediler birçok sanat eseri var. Sibir altı komple böyle arkadaşlar mağazaların altında, da otellerin altında, apartmanların altında da zaten apartman göremiyorsunuz iki katlı bir katlı ahşap evler ya da restoranlar pansiyonlar oteller var. Biraz önce aşağıdaydık şimdi size aşağıyı buradan göstereyim. Evet, yerdeyiz şu anda da. Siz de Antik kenti size gösterecektim bu arada ama biz çok sıcakta denk gelmiş olduk. Şu an asfalta yumurta koysam yemin ediyorum pişer. Onun için tercih ettik. Plajada kişi başı 10 lira verdik. 4 kişilik hal olduğumuz için de ekonomi yapalım dedik, dönerci bulduk. Orada da dönerimizi yiyip 375 liraya kalktık. Ama biraz önce göstermiş olduğum restoranları tercih etmiş olsaydık 1500'ün üzerinde bir rakamla kalkardık ve tatil burada bitmiş olurdu. Ne kazanıyoruz ki ne yiyelim değil mi? Efendim kendinize çok iyi bakın. Şimdi Titreyen Göl'e gidiyoruz. Titreyen Göl bakalım titriyor muymuş? Ben de bilmiyorum. Alanyalıyım evet ama hiç gitmedim. Titreyen Gölü eğer titremiyorsa titretelim. Hadi gelin. <gülüyor> bakarsanız birçok insan buranın titrediğini görememiştir. Çünkü mevsimi vardır. Rüzgar olması gerekir. Rüzgar olduğu zaman titreyen göl denilir. Gerçi bu ismi halk efsane öyle koymuş ama 100 metre yakın plaja ve istiyorsanız burada istiyorsanız orada kafanıza göre takılabilirsiniz etrafta kafe restoran tarihsiz bir şeyler bakıyorum şu an ama yok anladığım kadarıyla boydan boya bir yürüyüş parkuru var arkadaşlar ve çok sığ gözüküyor size göstereceğim hemen Evet yakaladım seni hem de renkli balık sanki orada tutulmuş öyle duruyor gibi Güzel bir kuş sesi var ve karabatak geliyor arkadaşlar. Hani burada oturup da bir yerde bir şeyler yemeyeceğimiz için size buradaki hayvanların cinsinden bahsediyorum ama karabatağı duymuşsunuzdur. O istedi mi çıkar istedi mi batar. Hoş geldin. ve çevresine kabuklu yemiş, sigara izmariti ve çöp atmak yasaktır diye adım başı uyarmışlar. Harcında bu bana geliyor galiba. İnsan görünce şaşıran, merhaba, hoş geldin. Ne kadar güzel bir gagam var senin. Buranın esintisine hayran kalmamak elde değil. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bana abone olmayı, zil butonunu açmayı ve o güzel yorumları eksik etmemeyi rica edeceğim. Sizden uykum geldi yahu, yorucu bir gün oldu. Alanya Merkez'e doğru, doğru ilerleyeceğim ama Alanya Merkez'de çok fazla bir şey çekmek istemiyorum. Çünkü geçen sene size birçok video çektim, sağda ya da solda görebilirsiniz. Ee, 2021 yaz vlogları olarak girecek olursanız oynatma listesinden Alanya hakkında da değişik değişik yerlerle ilgili gezi videoları yapmıştım zaten sizi seviyorum Akdeniz'den sonra yolum nereye düşer hiçbir fikrim yok ekonomi gibiyim şu an her günüm başka işliyor kendinize çok iyi bakın sizi seviyorum bir başka videoda görüşmek üzere efendim Arkadaşlar, Alanya çarşıyı bir gezmek istedim. Çok güzel gezdik, dolaştık. Günümüz güzel geçti ama biraz müzik dinlemek de lazım. Bu arada çarşı çok kalabalık değil eskisi gibi. Çünkü önceden iğne yere düşmezdi. Ama turistler yavaş yavaş gelmişler ve birebirlerimiz şöyle gördüğünüz üzere göstereyim size çok rağbet görüyor. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Alanyalıyım da, şu sabahtan akşama kadar yaptığımız tur kişi başı ne oldu? 250 oldu. 250, hımm. Side'ye göre gene iyisiniz. Orası 500 kadar. yapmış Side'ye göre. Bugün oradaydım da, <gülüyor> düşünemiyorum. Yemek de eskisi gibi makarna balık Kavuk et şey haş evet balık tavuk sucu spagetti salata pola falan su, süper enteresiz. Evet kısa bu 11 demiydim? Saat 10'dan 3'e. 10'dan 3'e ha orası 3 buçukta eskiden 5 buçuk'a kadar gezerdik. Şimdi zaten e, insanlar eğlenir biz dört dakika mı Evet bütün mağaraları geziyoruz değil mi Çok şeytanlar güzel. korsan şu bu ne tamam. Okey görüşürüz o zaman evet. kolay gelsin arkadaşlar Omannya da gördüğünüz üzere orta nebzediğim yani ama size felaketti 500 liraydı şu güzel kalemizin görselini görün akşam akşam gerçekten müthiştir. kabakları meşhurdur. Daha önceden de Çarşı Pazar tanıtırken geçen seneki yazlık videolarımda söylemiştim. Fakat bu sokağa o kadar tatlı yapmışlar ki bakar mısınız? Ve hepsi de süslenmiş, ışıklandırılmış yol boyu, bu yol artık kabaklı diyoruz biz.